Hocam başkasının yüzünü kullanarak ünlü olamazsın. Başkasının yüzüyle para kazanmayın. Ben senin yüzünü kullanarak şu an meşhur olmaya çalışıyorum. <gülüyor> salak salak sırıtman lazım. Böyle buraya çok iyi bir espri yakışıyor gibi hissettim de aklıma gelmeye çalışmıştım. <gülüyor> bir değişiklik var mı? İzleyenler hiç söylüyorum bir değişiklik var mı? Eylem planına hoş geldiniz. Bu video galiba bir buçuk saat olacak. Gördüğünüz gibi bir bonus var. Ben? Geçenlerde <gülüyor> bir film izliyorduk ve bir anlatayım mı rezilliğimi? Ne alakası var? Bence rezillik değil. Birçok insan bilmiyordur bunu. Hadi Aynen hadi. böyle bir diyalog yaşadık. Bu diyalogun sonunda dedi dedik ki niye böyle bir format yapmayalım? Sen böyle beni mi dinleyeceksin bütün videoyu? Kaptan Amerika'yı izliyorduk ilk başında. Kaptan Amerika böyle sızkacık. Kamera arkası da dedi ki bu rol için kilo mu vermiş? Nasıl yani dedim, efekt olduğunu bilmiyor musun dedim, yani kiloda vermiş olabilirdi dedi, efekte de olabilir dedi. Bunu anlatsana kanalda dedi, ben dedim ki bu çok sıradan bir sinema bilgisi, niye anlatayım ki dedim. Ve oradan gibi idiotlar öylesin diye. Idiotlar değil de. Ve işte oradan sıradan sinema bilgileri aldı. bu konseptimiz aklımıza geldi. Bu arada ben bir iki tane arkadaşımı anlattım, kimse bilmiyor. Kimse Biliyorsaydınız herkes yazın. Herkes böyle oldu. Biliyorsaydınız aşağı biliyordum yazın, bilmiyorsaydınız da bu videoyu sizin için yaptık zaten. Aynen benim gibiler için. Filmin kamera arkasıyla başlatacağım. Başka gibi adamı sıskaçık gösteriyorlar. Kaptan Amerika'nın efektlerini nasıl yapmışlar onu göstereyim. Ben bunun dakikasını yazmış mıyım? Bir dakika bak tabii ki yapmamışım. Gene mühteşem çalışılmış bir video arkadaşlar inanılmaz. Bu dublörü. O sıskalar onlar. Sonra bak kendini de böyle çekiyorlar. Dublörünü de böyle çekiyorlar. Bir de boşunu çekiyorlar. Hay ben bundan şaşırdım. Bir daha şaşıramam yalnız. Daha sonra bu üç görüntüyü yeşil perdede Chris Evans'ı çekiyorlar. Aynısı performansı, veri olduğu kadar. Sette sıska oyuncu çekiyor. Bunun suratının bunu yüzündekisi yeşil noktalar. Suratı oturmak için mi? Yeşil ekran gibi. Çok var zekil ya. lan. Tamam mı? Bu yola çıkış noktamız. Eskiden böyle yüz düzeltme bilmem ne hiç uğraşmıyorduk. Erkeklerin erkek olduğu zaman anladın mı? <gülüyor> Şimdi bu yüz değiştirme diyoruz buna. Bunun çok karşı çıkıldığı bir alan var. Sence hangisidir? Setlerde çalışan bir grup insan bunu hiç sevmiyor. Döblerler olamaz. Yok. Cam resmen sinema bilgisi fışkırtıyorum. Gerçekten sinema tarihinin tartışmasız, halen daha daha gelmemiş olan, en iyi aksiyon filmi olan Terminator 2'den bir sahneye bakacağız. Bu yani sürü. hiç ben öyle düşünüyorum yok. Yok bu tartışmaya açık bir konu değil. Hiç egolu bir insan değil. Şimdi orijinal Terminator 2'yi gösteriyorum sana. Terminator... Evet. İzledin evet. mi sen Terminator 2'yi? İzledim. 2 izledim. Ha, sakin Arnold ol, sakin ol. Yaklaş ekrana iyi bak. Gelemedin ya. That's what she said. That's my joke. Damn it Dwight. Sen bu filmi izledin emmi misin? İzledim uzun işte uzun sadece. Tamam yüzüne yakından bak Arnold gelirse eğer. İzle yüzünü. Kim bu? Hareket ediyor muydu? Bak bir daha bak. Bak görüyor musun? Aha kafası, kafası var sadece. Bu kafa sabit bu oynuyor. Kötü efekt. Ha, efekt mi sence? Bu film 92 yapımı. Ne? Tam dublör var, suratına koymuşlar. Işte. Ne koymuşlar? 92, 92 de yok bunlar. Ben de 92 de yoktum, nereden bileyim? <gülüyor> maske, maske, maske takmışlar yüzüne. Tam yeşil maske dedik. Hayır, ha, yüz maskesi. Ananı satayım ya. Bence bu daha iyi bir teknoloji bu arada. Bir buçuk değil iki, iki Yüzünün kalıbını alıyorlar ve o kalıptan maske geçiriyorlar. Bence daha zor bir teknoloji bu orada. Hangisi? El işi bu. Şimdi sana 2017'de DVD'si için elden geçirilmiş halini izletiyorum. Küçük Karşı çıktı şeyi gene şimdi dört saatte bulurum ben o saniye. Hah. Hemen buldum lan bu sefer. İzle şimdi. Şimdi bak yüzüne. Hayır gene böyle çok oluyor. Ya bu adam boyunsuz? Bak şimdi yüzüne. Direkt Arnold görüyor musun? Yine boyunsuz bu adam yani. Böyle duruyor Motor da maske böyle yani şey maske. Çünkü ma maske muhtemelen şeyin içinde, montun içinde böyle kalıyor. Ama bak Arnold'un yüzünü koymuşlar. Ne diyorsun bu konuda? Dublörler haklı mı sence? <gülüyor> Ama yani yapacak bir şey yok. İyi efekli film izlemek de başka bir keyif. Şimdi size bir mesajımız var. Unuttu. 10 bin abone yolculuğu. <gülüyor> 10 bin abone yolculuğumuzda bize destek olmak istiyorsanız ki olun. Özellikle benim yakın arkadaşlarım sizin hepinizi öldürürüm. Like, biz tane hani arkadaşlar. Paylaşmayı, likelamayı, işte Instagram'da, store'nizde paylaşmayı, arkadaşlarınıza baskı kurmayı falan hiçbirini unutmuyorsunuz ki bu videoda ben varım bir farkı olsun lütfen. Ee, bir de bu hafta bizi e, en yakın arkadaşım olan Hazallar takip etsin. Şimdi sen en yakın arkadaşımıza dedin yorumlarda kavga çıkmasın. Ama diğer bütün isimlere de açığız yani hiç umurumda olmaz gibi takip ettiği. Yeter, <gülüyor> Yeter ki takip edin. Şimdi... Ama bak ben bilmiyorum hiçbir şey kendim bok gibi e, hissediyorum. Tamam. Şimdi sana bir fragman izleteceğim. Tamam. Bu inanılmaz ünlü bir Hindistanlı oyuncu. İzle bakalım. Fend. Fend de hayran demek ki. Bak bu da hayran oldu adam. Anlamadıysan ikisi Ay, aynı bir şey kişi. De İki oyuncu da aynı kişi. Okey. Yeterli bu kadar. Nasıldı? Yani normal hep Türkiye'de böyle şeyler yapılıyor. Çok kilit bir şey söyledim sana. Aynı kişi dedin. Evet. Benziyorlar mıydı? Saçları farklı sanırım sadece. Ya sen gerçekten körsün. Çok iyi bir isim olmayabilirsin bu işi yapmak için. Şimdi cüssesine var? Aynı kişi ikisi Burunlar niye bu kadar farklı? Cüsseleri farklı. Yani gördüğün tamamı efekti aslında. Nesi efekti ama? Bana bunu söylemen lazım. Başka bir <gülüyor> insanın şey. suratında mı? Nasıl yani? Bu... Resmen kandırılıyoruz sürekli, ben buna okey değilim. Hayranını da kendi oynuyor, kendini Usadın. de kendi oynuyor. Aa, <gülüyor> biri sana sual demiş miydi acaba? Kendi, bunu da kendi oynuyor, bu da kendi. Yani kendini oynamadığı her sahnede her şey efekti. Her şey efekti olduğu için, mesela bak oynarken böyle, Yan yana bak mesela şimdi. Cüsse farkını görüyor musun? Hayatında her bir defa insan görüyorum. Ben mesela <gülüyor> enfek koysamız hatırlamıyorum. Bunun bu arada ne kadar zor bir efekt olduğunu bilmeden anlatmak çok zor. Ama küçülttükleri her sahnede arkayı da doldurmak zorundalar. Yani oralarda boyuyorlar. Yüzünü nasıl gençleştiriyor ona da bak. Bak sordun ya burnu daha küçük değil mi dedi. Evet evet beyaz noktalar bak, var aynen. bu sefer. Değil mi? Doğru görüyor. Yüz görüyorum. hatlarını daha rahat takip edip otomatikleştirebilmek için. Yani özür dilerim ama deli mi bunlar ya? Bir tane ikiz buluyorlar. Herkesin sorduğu sorumuz. Yani zaten. inanın derdiniz bak de mesela. ne sizin. Bak mesela. Şimdi bak bu adam küçültünce babası yanında mesela. Ama cüceyi küçültünce babayı da yana çekmek zorunda. Var. Bunu bir deli yapmış. Sen yapabilirsin böyle bir şey. Fark ettin mi ama izlerken? Fark ettim ama çok mutsuzum şu an. Hangi iş siz bununla uğraştın? Bir tane efendim. Herhalde yani evindeki... konuyu etkileyen bir şey değil. Yani bütün e, ya bitir senaryoyu. oyuncu parasından kısma şimdi bu kadar efekte uğraşılmaz. Oyuncu parası mı? değil. Bu adamın ismi milyon getirdiği için ikisini de aynı kişi istiyor Ben tanımıyorum. Mesela. Bence milyon getirmiyor. Hindistan pazarı zaten. Biz izlemiyoruz bunları. İkimiz Etkilenmedin galiba. Bu gelmiş geçmiş en iyi efektlerden biri. Hayır efekti iyi de ne biri gerek gerekli. vardı. Bak mesela Kaptan Amerika'daki gerekli. Şahayı yani. devam ettirmek için lazım. Buna gerek yok. Evet sana sunacağım örnekler bu kadar bugün. Ne düşünüyorsun? Evet sadece yüz efekti sundum. Sadece evet. Genel yüz ve vücut sundum. Ne diyorsun? Etkilendi mi? Bir şey öğrendin mi bugün? Bollywood Hepsinin etkilendim. Çok saçmaydı. Kabul edemiyorum. <gülüyor> en çok etkilenmen gereken oyuncu. Hayır buçuk gereksiz. Yani Görsel ben... Görsel efektçilerin çenesi düştü biliyorum. arkadaş çok ciddi yani Hayır bir şey her bir saniye. Bir saniye kendimi açıklamak istiyorum. Bana söz hakkı doğdu Açıklama evet. çok uzadı video. Bu arada bu kadar uzun değil. Lastiğin üstünde oturuyor. Ya boynu tutuyor. <gülüyor> bay bay.